Gençler selamlar, ben Sevmeyli Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, orijinal matematik, orijinal yayınlarının problemler fasikülünün o her bölümün sonundaki bir de orijinalden dinle bölümlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, sizlerle birlikte işleyeceğimiz bugünkü konumuz sayı problemleri arkadaşlar. Sayı problemlerinde yanlış hatırlamıyorsam toplam 15 tane soru var hemen bakmak istiyorum Ay 16 tane soru varmış arkadaşlar kusura bakmayın yanlış hatırlamışım 16 tane sorunun çözümünü yapacağız bugün ve biraz da tabii ki konudan bahsedeceğiz Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlara vurguyu yaptıktan sonra sorularımızın çözümlerine girişeceğiz Kanala abone olduysan ve videoyu da beğendiysen şimdiden beğen çünkü çok beğeneceksin eminim Sonra belki unutabilirsin dersimize başlayabiliriz artık Evet. Şimdi arkadaşlarım sayı problemleri dedik sayı problemlerinde dikkat etmemiz gereken mevzular arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka denklem kurma yeteneğimizin yüksek olması gerekiyor. Yani e, nasıl denklem kurma yeteneğinden bahsediyorum? E, matematik bir dildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani, üniversitede bir hocam bana sormuştu e, daha ilk defa gördüğüm bir hoca biraz da Rus kökenli bir hocaydı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam isminde Haydar Bulgakov olması lazım. Ee, bana sormuştu matematik sence nedir demişti böyle. Ben de demiştim ki yani matematik ben ne demiştim. <gülüyor> matematik dedim e, diğer bilim dallarına yardımcı olan ve diğer bilim dallarının doğmasına sebep olan en büyük düşünce yöntemidir demiştim. Mantıklı bulmuştu ama o kendi yorumca şöyle söylemişti. Arkadaşlar matematik bir dildir demişti bana. Bir dildir. Ve e, ilginç tarafı herkes tarafından konuşulabilecek bir dil. Yani örnek veriyorum e, buradan kalkıp İngiltere'de gitsek, buradan kalkıp Afrika'da gitsek, Japonya'ya da gitsek yapılan işlemler birdir. Ve herkes o yapılan işlemleri hangi ırktan olursa olsun, hangi milletten olursa olsun anlamak zorundadır. Matematik bir dildir. Madem öyle biz şu an... Sayı problemlerinde ve diğer problemler içinde geçerli bu. Sayı problemlerinde özellikle arkadaşlarım verilen e, Türkçe verilen hangi dilde verildiyse artık Türkçe olarak bize verilen ifadeyi düzgün biçimde, mantıklı biçimde yerli yerine oturacak biçimde matematik diline çevirebilmektir arkadaşlar. Matematik diline çevirebiliyorsanız siz bunları tamam. Biraz da matematik biliyorsanız zaten olay bitmiştir demektir. Tamam. Şimdi nasıl çevireceğiz yani? İşte bu bir sayının 2 katının 3 fazlası diyorsa sen ona x, x deyip o bir sayıya bunu 2 ile çarpıp 3 fazlasını veya 3 fazlasının 2 katı diyorsa o zaman tam tersi önce 3 ekleyip daha sonra tamamının 2 ile çarpılması gibi yorumlar katmak zorundasın. Veyahut arkadaşlar biraz daha hani bunlar biraz basic düzey biraz da arkadaşlar bunu ileri götürdüğümüz takdirde işte böyle gündelik hayat problemleri verildiği takdirde ki bize verilecek gündelik hayat problemlerini... Düzgün biçimde mantık çerçevesine oturur dahil de biz ne yapmamız gerekiyor? Matematik diline çevirmemiz gerekiyor. Gerisi tamamen denklem arkadaşlar. Sayı problemlerinde ve bundan sonra göreceğimiz de problemlerde de dikkat etmemiz gereken olay budur. Şimdi arkadaşlarım dilerseniz hem soruların içlerinde de böyle biraz sizi hatırlatmalar ve konu anlatımları yaparak ilerleyelim. Hem de arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayalım. Size fazla vakit kaybettirmeden orijinal yayınlarına tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi... Birinci sorumuza bakalım. Demiş ki bize bir sayının... Şu kalemlerimi biraz kalın yapalım. Heh. Bir sayının 2 katının 3 fazlasının 5 katı. Şimdi bir sayı var. Ben bu sayıya x dedim. Bunun 2 katı 2x. 3 fazlası 3 fazlası. Ve bunun 5 katı. Yani tamamının 5 katından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde 5 katını alacağız. Aynı sayının aynı sayı x. Bunun 5 fazlasının evet. 8 katının evet. 1 eksiğine eşitse... Bu sayının yarısı kaçtır? Yani bizden ne isteniyor arkadaşlarım? X bölü 2 isteniyor diyeceğiz. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. İçeri bir dağıtalım bakalım. 10x artı 3 kere 5 15 yapar. Eşittir. 8x artı 40 eksi 1'den 39 gelir. Daha sonrasında 8x'i şu tarafa bir postalayalım bakalım. O tarafta 2x kalacaktır. 15'i de sağ tarafa davet edelim. 39'dan 15'i çıkarırsanız 24 kalır. X kaç gelir arkadaşlar buradan? 12 gelecektir. Bizden ne istenmişti? X bölü 2. Yani 12 bölü 2 istenmiş. O halde cevabımız 6'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet. Birinci sorumuzu çözdük. Geçtik 2'ye. A kovasının hacmi, B kovasının hacminden 3 litre fazladır. Şimdi bir A kovası var. Bir de B kovası var. B kovasının hacmine ben V dersem A kovasının hacmi demek ki V artı 3 olacakmış. 3 litre fazlaymış. A kovasıyla 20 kova su taşınarak dolan bir depo varmış. yani. 20 defa bu v artı 3 hacimli kovayla arkadaşlarım e, su taşınınca depo doluyormuş o zaman bu deponun hacmi 20 v artı 60'tır 20 v artı 60'tır arkadaşlar bu depo b kovasıyla 24 kova su taşınarak dolmaktadır yani aynı depodan bahsettiğimiz için birbirine eşit olacak bunlar 24 defa b'nin hacmi neydi v idi v hacimine doldurursak o zaman depo tam ağzına kadar doluyormuş e, soru bitti o zaman 20 V'yi sağ tarafa davet ederseniz 60 eşittir 4 v bulursunuz v de buradan kaç gelir 15 gelir a ve b kovalarının hacimleri toplamları istenmiş bize o halde arkadaşlarım V'yi 15 bulduğumuza göre a 15 artı 3'ten 18 litredir b de direkt 15 litredir bunların toplamı istenmiş toplamda bunlar 33 litrelik bir hacime sahip olurlar ikisi beraber soru bitti devam mı soruyla hadi bakalım devam 12 buçuk litrelik demiş şimdi bu sayfayı biraz yaklaştıralım arkadaşlarım sizler için. Ya da şöyle yapalım. 12.5 litrelik bir kova hacimleri 400 mililitre ve 500 mililitre olan ölçü kapları kullanılarak dolduruluyor. Dolum işlemi için toplam 27 tane kap kullanıldığına göre 400 mililitre hacimli ölçü kabı kaç defa kullanılmıştır diye sorulmuş. Şimdi 400 mililitre demek aslında bakarsanız 0.4 litre demek ve 500 mililitre demek de 0.5 Litre demek, bunlar kullanılarak dolduruluyor, dolum işi için toplam 27 tane kap kullanılmış Yani hangisinden ne kadar kullanıldığını bilmiyorum ama bu iki kaptan toplam 27 defa kullanılmış arkadaşlar bunu biliyoruz 400 mililitre hacimli ölçü kapı kaç defa kullanılmıştır diye soruluyor Şimdi ben buna a defa kullanılmıştır diyeyim Bu da tabi doğal olarak 27 eksi a defa kullanılmıştır diyeceğiz A defa bundan kullanıldıysa A çarpı 0.4 litre kadar su e, doldurulmuştur. Artı bundan da 27 çarpı 0.5 eksi 0.5 çarpı A kadar kullanılmıştır. Ve sevgili arkadaşlarım toplam e, ne kadardı 12.5 litrelik bir kap bununla doldurulmuş. Şimdi burayı biraz düzenlersek 0.4 A'dan 0.5 A'yı çıkarırsanız eksi 0.1 A kalır. 27'yi 0.5 ile çarpmak demek ki 27'yi 2'ye bölmek demektir. Yani 13, 13 buçuktur arkadaşlar. 13 buçuk eksi 0.1a eşittir 12 buçuk dedik. Ve buradan arkadaşlarım 12 buçuğu bu tarafa 0.1a'yı diğer tarafa atarsanız 1 eşittir. 0.1 çarpı a gelir. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 10'muş. a 10'sa eğer a 10'sa. 400 mililitre hacimli ölçü kapı kaç defa kullanılmıştır diye soruyordu. Yani şu ben kaç defa kullanılmıştır dedim buna A defa. E, A'yı biz bulduk. Demek ki cevabımız neymiş? Karşımıza çıkmış bakın cevap. Cevap 10 olacakmış sevgili arkadaşlar. Evet devam. Dördüncü soru. Demiş ki Tülay Hanım kızı Selin'e domates ve salatalık alması için 40 lira para verip pazara göndermiş. Selin önce 3 kilogram domates alıp tezgahtara parasını ödemiş arkadaşlar. Şimdi 3 kilo domates alıyor. 3 kilo domates alıyor ve tezgahları parayı ödüyor. Daha sonra salatalık almak için geçtiği diğer tezgahtan 4 kilogram salatalık alırsa, 4 kilogramda da salatalık alırsa 3 liraya ihtiyacı olduğunu. Yani 3 kilo domates aldı, 4 kilo salatalık aldı. Ve sevgili arkadaşlarım 3 liraya daha da ihtiyacı varsa e bunun 40 lirası vardı. Demek ki bunların ikisinin toplamı 43 liraymış. Bak burası çok iyi oturması lazım. Gündelik hayat problemi. 3 kilo domates aldı, 4 kilo salatalık aldı. 40 lirası vardı ve diyor ki soru bize 3 liraya daha ihtiyacı var. Demek ki bunların toplamı 43 liraymış. Bu 1 2. Daha sonra salatalık almak için geçti. Diğer tezgahtan onu geç. Ee, ha tamam. Parasını ödüyor. Daha sonra salatalık tamam 3 liraya ihtiyacı olduğunu. 3 kilo salatalık alırsa 4 lira parası artacağını düşünüyor bak. 3 do, e, kilo domates aldı. Eğer yukarıda 4 kilo salatalık almıştı ya bunun yerine 3 kilo salatalık almış olsaydı 4 lira parası artacak diyor. Yani 36 lira ödeyecekti 4 lira parası arttığına göre. Buna göre 1 kilo salatalığın fiyatı 1 kilo domatesin fiyatından kaç lira fazladır? Şimdi bak çıkarın üsttekinden alttakini bir güzel. 3 değerler gitti. 4S'den 3S'yi çıkardınız 1 kilo salatalık eşittir. 43'den 36 çıkardınız ne yaptı? 7. Şimdi salatalığın kilosunu bulduk arkadaşlar. 7'ymiş. O halde şurayı çarpın 4 kere 7 bakın 28 yapar. 28'e ne eklerseniz 43 yapar 15 eklerseniz. Demek ki 3 kilo domates 15 liraymış domatesin kilosu ne kadardır o halde 5 liradır. Salatalık 7 domates 5 neyi sormuştu salatalık domatesten ne kadar fazladır ne kadar fazladır 7'den 5'e çıkarırsanız 2 lira fazladır kilosu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle devam ediyorum 5. sorumla umarım iyi anlaşılıyordur umarım tatlı tatlı ilerliyordur arkadaşlar. Temennimiz bu. 5. soru Ahmet Dede 400 lirayı torunlarına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Torunlarından iki tanesi kendi paylarından vazgeçiyor. Paranın tamamını diğer torunlar arasında eşit olarak paylaştırılması istendiğinde, istediğinde para alan torunların her biri aşağıdaki duruma, başlangıçtaki duruma göre 10 lira daha fazla para alıyor. Şimdi bak şöyle diyeceğiz. Eğer ki 400 lirayı x tane kardeşe bölmüş olursa, torunlarına bölmüş olursa arkadaşlar kardeş demeyelim, x tane torunu olsun, x toruna bölerse bir de 400 torunu İki tanesi payını almaktan vazgeçmişti ya. X eksi iki tane toruna bölerse. İkinci durumda yani şu durum. Şu duruma göre 10 lira fazlaymış. Yani o zaman ben buna 10 lira eklersem. Bu buna eşit olacakmış. Şimdi o halde. Şu kısmı düzenleyelim. 400 artı 10 x bölü x eşittir. 400 bölü x eksi 2 dedik mi? Dedik. Şimdi bu durumda arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı bizim işimizi gayet de güzel görebilir. 400 ile x'i çarpıyorsunuz. 400 x. Daha sonrasında 400 ile eksi 2'yi çarptınız. Eksi 800. Artı 10 x ile x'i çarptınız. 10 x kare. 10 x ile eksi 2'yi çarptınız. Eksi 20 x yaptı. Eşittir diyoruz. 400 ile x'i çarptınız. 400 x geldi. Her iki tarafta 400 x'lerin bulunur görüyorsunuz. O zaman ben bunlara bir bay bay derim. Daha sonrasında da ifadeyi azalan kuvvetlere göre düzenlerim. Yani 10 x kare. Eksi 20x, eksi 80, 800, özür dilerim, eşittir 0. İfadenin tamamını gelin 10'a bölelim ki işlem yapmak kolay olsun. x kare eksi 2x, eksi 80, eşittir 0 dediniz. Burada da çarpanları ayıracağız. Yani x'e x diye ayırırım ben burayı. Yan kısmı ise aralarında iki fark olacak biçimde çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Bu da 8 ile 10'dur. Dolayısıyla eksi 10'a artı 8 derseniz bakın çarpımları eksi 80, toplamları eksi 2. Dolayısıyla x eşittir ya eksi 8 gelir ya da x eşittir 10 gelir. Tabii ki eksi 8 adet torunu olacak değil ya. Bunu sildik. Torun adedi kaçmış? 10'muş. Başlangıçtaki ee, biz hani paylaştırılan kişilere x kişi demiştik. Bunlar torunlarının tamamı. O halde Ahmet Dede'nin torunlarının sayısı 10'muş arkadaşlar. Cevabımız da bu olacak diyebiliriz. Ve geçtiğim 6. soruma. Matematik öğretmeni Kerem hazırladığı 20 soruluk bir testte bazı soruları yıldızlı sorular olarak belirlemiş. Bu testin puanlama kısmına e, Kerem öğretmen şöyle, şöyle demiş. Yıldızlı sorular hariç diğer soruların doğru cevapları için 2 puan verilmekte. Yanlış cevaplar için 1 puan silinmekte. Ve yıldızlı soruların doğru cevabı için, için ise 3 puan verilmektedir notun eklemiştir. Şimdi normal sorulara doğru yaparsa 2 puan veriyor. Ve arkadaşlarım. Yıldızlı sorulara doğru yaparsa 3 puan veriyor. Yanlış yapılan sorulara ise eksi 1 puan veriyor. Yani 1 puan siliyor. Testin tamamını cevaplandıran öğrencilerden birisi. Bu testteki yıldızlı soruların hepsine doğru cevap vermiş. Yanlış cevap verdiği soru sayısı ise yıldızlı soru sayısı kadar olmuştur. Şimdi doğru cevap verdiği, yanlış cevap verdiği ve yıldızlı sorulara verdiği doğru cevapları düşünelim. Yıldızlı sorular A tane olsun ve A tanesine de doğru cevap vermiştir. Ve diyor ki bakın bize. Testteki yıldızlı soruların hepsine doğru cevap vermiş. Yanlış cevap verdiği soru sayısı ise yıldızlı soru sayısı kadar olmuştur. Yani A tane de yanlış yapmış. Güzel. Şimdi 20 soruluk bir sınav değil miydi bu? Evet. A tanesine yanlış cevap verdi. A tanesi de yıldızlıydı 2A. Toplam demek ki 20-2A kadar da doğru yapmıştır. Bu öğrencinin testten 30 puan aldığı bilindiğine göre testdeki yıldızlı soru sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şunlara 2 puan veriyordu. Şunlardan 1 puan siliyordu ve bunlara da 3 puan veriyordu arkadaşlar. Şuradan alacağı puanı doğrulardan alacağı puan 40-4a'dır. Şuradan silinecek puan eksi a'dır. Ve buradan alınacak puan da artı 3a'dır. Ve bunların toplamı kaçmış? 30. Şimdi 40 bakın şurası eksi 5a artı 3a'da eksi 2a yapar. 40-2a eşittir 30 derseniz buradan 2a eşittir 10 gelmek zorundadır. Ve sevgili arkadaşlarım a eşittir ne gelir? 5. Bize neyi sormuş? Testteki yıldızlı soru sayısı. Testteki yıldızlı soru sayısına ben A demiştim ve A'yı da buldum. Hayırlı uğurlu olsun cevap 5 olacakmış. Soru 7 için sağ üst tarafa doğru geçtim. Ve bize demiş ki soruda. Seda'nın parası Sude'nin parasının 5 katı kadardır. Şimdi bir Seda var arkadaşlar. Bir de Sude var. Seda'nın parası Sude'nin parasının 5 katı kadarsa Sude'nin X kadar parası varsa Seda'nın 5X kadar parası vardır derim. Neyse 5 katı. Tamam. Seda parasının 10 lirasını harcayıp 10 lirasını harcadı 5x-10 lirası kaldı 20 lirasını da sudeye vermiş 20 lira daha eksildi Ve sude artık 20 lira sedadan aldığı için X artı 20 lirası olmuştur Son durumda sedanın kalan parası Yani şu sudenin parasının 3 katı oluyormuş Yani şunun 3 katı arkadaşlarım Şuna eşit oluyormuş o, zaman o halde yazalım 5x-30 eşittir 3'ü içeri dağıtıyorum 3x artı 60'tır dedim 3x'i sol tarafa, -30'da sağ tarafa davet ettim. Böylelikle 2x eşittir 90 olmuş oldu. x eşittir kaç geldi arkadaşlar? 45 geldi. Başlangıçta Seda'nın parası. Başlangıçta Seda'nın parası parası 5x'ti ve ben x'i 45 buldum. Bu ne demektir biliyor musunuz? 5x'i soruyor bize. 5 5x de 5 çarpı 45'tir arkadaşlar. Ve tabii ki bu da 225 cevabını verir bize. Doğru cevabımız 225 olacaktı. Evet. Devam. Soru 8. Hasan ürettiği zeytinyağını 24 tane büyük ve 40 tane küçük şişelere, bakın büyüklere B, küçüklere K diyelim. 24 tane büyük ve 40 tane küçük şişelere ya da 20 tane büyük ve 47 tane küçük şişeye doldurabilmekte. Buna göre Hasan ürettiği tüm zeytinyağlarının 3 katını küçük şişelerin yarısı kadar hacme sahip şişelere doldurursa, Kaç tane şişeye ihtiyaç duyar? Şimdi bak bir dakika burada duralım. Burada duralım. İkisi de bak ne demiş? Ya da demiş, değil mi? O halde ben diyorum ki bunlar birbirine eşittir güzel kardeşim. Neden eşittir? Çünkü bize böyle demiş bak 24 tane büyük veya 40 tane küçük şişe 24 büyük ve 40 küçük şişe ya da 20 büyük 47 tane küçüğe doldurursa do alabiliyormuş bunlar hacim olarak alabiliyormuş. O zaman ben bu 20 byi bu tarafa attım. 4 B kalsın. 40 kayda diğer tarafa attım 7K kalsın. Ve şimdi de diyorum ki demek ki büyük şişelerin hacmi 7X'miş küçük şişelerin hacmi 4X'miş. Neden? Çünkü 4 kere 7X 28X yapar ve 7 kere 4X de 28X yapar. Yani işimizi görüyor. Tamam mı? O halde sevgili arkadaşlar küçük şişelerin hacminin 4X olduğunu bulduk. Şimdi gelelim şuna. Acaba başlangıçtaki zeytinyağımız kaç X'ti? B'ler neydi? 7x'ti. K'lar neydi? 4x'ti. O zaman 40 kere 4 x'ten 160x ve 24 kere 7. 140 artı 28'den 168 de buradan gelir. Demek ki toplamda arkadaşlarım 328x'lik bir zeytinyağımız var bizim. Bunun 3 katını demiş. Yani 328x'in 3 katını kaçarlık şişeleri dolduracağız? Şunların yarısı kadar olan şişeleri. Yani 2x dik şişeleri dolduracağız. Küçük şişelerin Yarısı kadar hacme sahip olan demiş. Dolayısıyla 2x dedim. Küçük kişiler 4 de 2x yaptı. Şimdi 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burası ne gelir biliyor musunuz? 164 gelir. X'e böldüm, X'e böldüm gitti. Demek ki cevap 164 ile 3'ün çarpımı olacak. Ki arkadaşlar bu da 480 artı 12'den 492'dir. 492 tane şişeye ihtiyaç vardır. Cevabımız budur. 8. sorumuzu da böylelikle çözmüş oluyoruz. Ve bir sonraki sayfaya geçiyoruz. 9. sorumuza. Demiş ki bize bir toplantıda davetliler masalara altışarlı otururlarsa 44 kişi ayakta kalıyor. Şimdi ben burada bir masa sayısı belirlemek istiyorum. Sizde genelde bu tarz sorularda genelde masa sayısı bilinmez. Dolayısıyla masa sayısına x diyerek olaya başlayın arkadaşlar. Her masaya 6 kişi oturursa 6 çarpı x kişi şu an oturuyor demektir. Artı 44 kişi ayakta kalmış demek ki bu da artık davetli sayısı. Mevcut yani. Tamam mı? davetli sayısı dedik. Pekala. Eğer 8'erli otururlarsa 2 masa boş kalıyor kafadan ve bir masada bir masaya da 4 kişi oturuyor. Şimdi ben diyorum ki bu 8'erli oturan masa sayısı kaçtır? Arkadaşlar 8'erli oturan masa sayısı x tane masa vardı. x 3'tür. Neden? Çünkü iki tanesi boştu. x 2 masa bir tanesine de 4 kişi oturmuştu. Artı bak bir tanesine de 4 kişi oturmuş. Tamam, çok güzel. Bu da bize davetli sayısını veriyor. E madem öyle bunlar birbirine eşit. O halde gelin arkadaşlar. 6x artı 44 eşittir. 8x bakın. Eksi 24 artı 4'den eksi 20 gelir. Buradan 6x'i sağ tarafa aldığım 2x. Eksi 20'yi sol tarafa aldığım. Bu da ne geldi? 64 geldi. O zaman x kaçtır? 32'dir. Toplantıya katılan davetli sayısı sorulmuştu. Davetli sayısı şu dememiş midik? Evet demiştik. O halde ne diyeceğiz? X gördüğümüz yere 32 yazacağız. Yani 6 çarpı 32 artı 44 bize cevabı verecek. Arkadaşlar burası 180 artı 12'den 192 gelir. Şimdi 192'ye 44 ekleyeceksiniz. 6, 3, 2 demek ki cevap değilmiş. 236'ymış. 236 kişi katılmıştır bu davete. Ve geçtim 10. soruma. İçlerinde siyah ve beyaz bilye bulunan A ve B kutuları için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A kutusundaki siyah bilye sayısı B kutusundaki siyah bilye sayısının 3 katıdır demiş. Şimdi şöyle diyelim şu bir kutu bu da farklı bir kutu. Bu kutunun ismi A, bu kutunun ismi de B olsun. A kutusundaki siyah bilye sayısı sevgili arkadaşlarım B kutusundaki siyah bilye sayısının 3 katıymış. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. 3x tane siyah var. Burada x tane siyah var diyeceğim. Daha sonrasında A kutusundaki beyaz bilye sayısı B kutusundaki beyaz bilye sayısının 2 katıymış. Yani 2y tane beyaz var ve burada da y tane beyaz var diyebilirim. Ve demiş ki bana A kutusundaki toplam bilgi sayısı B kutusundaki toplam bilgi sayısından 34 fazla demiş. Yani ben şunları toplayacağım ve şunları toplayacağım. Soldaki sağdakinden 34 fazla olacak. O halde toplayalım. Bakın 3x artı 2y eşittir. X artı y'den ne kadar fazlaymış? 34. O halde x ve y'leri yani bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa yapacaksak sol tarafa davet edelim bunları. 2x artı y eşittir 34 gelsin. Şimdi bu önemli bir eşitlik bizim için birazdan çok net bir şekilde kullanırız yüksek ihtimalle. Dolayısıyla bunu bu şekilde kaydettim. Sen de sınavda falan böyle dikdörtgen içine falan alabilirsin. Sonra demiş ki A kutusundaki siyah bilgilerden 10 tanesi B kutusuna alınıyor. Yani A kutusunda artık 3x-10 tane siyah bilgi kalıyor. B kutusunda x artı 10 tane siyah bilgi oluşuyor. B kutusundaki beyaz bilyelerden 4 tanesi A kutusuna alınıyor. Yani burada Y eksi 4 tane beyaz kaldı ve burada da 2Y artı 4 tane böylelikle beyaz bilye oluşmuş oldu. Bu işlem sonucunda A kutusundaki siyah bilye sayısı B kutusundaki beyaz bilye sayısının 2 katı. Bak A kutusundaki e, siyah bilye sayısı yani şu B kutusundaki e, beyaz bilye sayısının yani şunun 2 katı olduğuna göre demiş. Yani arkadaşlarım 3X eksi 10 eşittir Y eksi 4'ün 2 katı oluyormuş. O halde 3x eksi 10 eşittir 2y eksi 8 dedim 3x eksi 2y eşittir 2 olmuş oldu eksi 10'u sağ tarafa alırsam bak bu da önemli bir eşitlik Az önce ne demiştim şunu birazdan kullanırız şimdi kullanma zamanı geldi ama tek başına değil bu ikisi yeşiller O halde arkadaşlarım diyorum ki 2x artı y eşittir 34'müş 3x eksi 2y de eşittir 2'ymiş madem. Gel şunu 2 ile çarpalım. 4x artı 2y olsun eşittir 68 diyelim ve her iki tarafı toplayalım. 3x 4x daha 7x yapar. 2y'ler gitti eşittir 70 oldu ve x kaç geldi arkadaşlar? X tabii ki 10 geldi. Şimdi x'i 10 bulduk ya artık y'yi de bulabiliriz. Gel bak şurada yerine yaz bakayım onu Burası 20 yapar. 20'ye ne eklersem 34 gelir tabii ki 14. Demek ki de 14'müş. X 10, y 14. X 10... Y14 B kutusunda başlangıçta ne kadar bilye vardır diye soruyor Başlangıçta x tane siyah Y tane beyaz vardı e Ben ikisi de y'yi de bulduğuma göre artık ikisinin toplamı sorulmuş Cevap 24 olacaktı Sevgili arkadaşlarım Evet güzel çözdük ve selam Devam edelim arkadaşlarım 11. sorumuzda 11. soru için şöyle Birazcık birazcık daha Ve birazcık daha evet Bir okulda çalışan Bayan öğretmenlerden birinin erkek meslektaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayısından 6 eksiktir. Şimdi bir bayan hocamız var ve bu bayan hocanın erkek meslektaşlarının sayısı kadın meslektaşlarının sayısından 6 eksikmiş. O zaman erkek meslektaşlarının sayısına ben x-6 dersem kadın meslektaşlarının sayısına x demek zorundayım. Şimdi bakın ben... Bu okulda çalışan öğretmen sayısını istiyorum. x e 6 tane erkek hoca çalışıyor. Ve X artı 1 tane de kadın hoca çalışıyor. Çok güzel. Bayanı silip kadın yazalım yerine. Evet. Şimdi daha huzurlu hissettim. Şimdi x e 6 tane erkek ve X artı 1 tane kadın çalışıyormuş. Çünkü kadın hoca kendini arkadaştan saymıyor sonuç olarak. O kendisi. Herkes kendisiyle biraz arkadaşlar ama... Ee, Kadın meslektaşlarının sayısından bahsediyoruz tamam mı? Pekala. Bu okulda çalışan erkek öğretmenlerden birinin diyor. Yani erkeklerden bir tanesinin diyor. Kaç tane erkek meslektaşı olur? Hocam x eksi söyle. Söyle bakayım kaç tane olur? x eksi 7 tane olur. x eksi 6 tane erkek hoca varsa bunlardan bir tanesini ayırdım. Geriye kalan meslektaş sayısı x eksi 7 olur. Bir tane azalttık. Peki kadın meslektaş sayısı ne olur? Hocam o da x artı 1 olur. Çünkü x artı 1 tane kadın vardı. Peki cümlemizi bir daha okuyalım. Bu okulda çalışan erkek öğretmenlerden birinin ise bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının 2 katından 10 eksiktir. Yani şu, şunun 2 katından ne kadar eksikmiş? 10 eksikmiş. Tamam çok güzel. Şimdi o zaman 2x eksi 14 eksi 10'dan eksi 24 geldi. Eşittir x artı 1 dedik. Buradan arkadaşlarım x'i sol tarafa attım. x eksi 24'ü sağ tarafa attım. 25 geldi. x 25'miş bu okulda çalışan öğretmen sayısı soruluyor. x eksi 6 tane erkek vardı. 25'ten 6'yı çıkardım. 19 tane erkek öğretmen çalışıyor. 25'e 1 eklediniz. 26 tane sevgili arkadaşlarım kadın hoca çalışıyor. Bunları toplarsanız da tabii ki e, kaç gelir 45 tane öğretmenin çalıştığını görebiliriz. Doğru cevabımız bu olacaktı. Ve gençler 12. sorumuza geçiyoruz. 12. soru için şurayı sildim. Ne demiş bize bir bakalım. Şimdi Burcu ile olan sabahın erken saatlerinde olan bir konuşma var 05.55'te. 10 Ocak 2022 05.55'te. Öğretmen matematik ödevini hangi sayfalar arasında vermişti Burcu diyor. Burcu yüksek ihtimalle sabahleyin okula gidecek. İlk derste matematik ee, sabah namazına kalkıp ödev yapmaya çalışmış. Öğretmen matematik ödevini hangi sayfalar arasından vermişti diye Zeynep Burcu'ya soruyor. Burcu da diyor ki Zeynep, bugün kitabın 28. sayfasını yapıyorum. Kitapta bugünden önce yaptığım ödevin sayfa sayısı bu sayfadan sonra yapmam gereken ödev sayfası ödevin sayfa sayısının 3 katı kadardır demiş. Şimdi bak 28. sayfada tamam mı? O gün yaptığı bir sayfa var. Ve bugüne kadar yani bu sayfaya kadar yaptığı ödev sayısı 3x ise Bundan sonra yapacağı ödev sayısı x'tir arkadaşlar. Neden öyle demiş bakın. Ödevin e, kitapta bugünden önce yaptığım ödevin sayfa sayısı bu sayfadan sonra yapmam gereken sayfa sayısının 3 katı kadardır. 3 x e x. Bir da şu an o an yaptığı sayfa var. Yani toplam arkadaşlar ödev sayısı 4x artı 1 sayfaymış. Pekala. Zeynep de demiş ki Burcu <gülüyor> yani ben başarılı bir öğrenci olmuş olsaydım sabah 05.55'e bırakmazdım bu ödevi zaten. Yapardım. Ödev kaç sayfaydı bana onu söyle Burcu demiş ki 33 sayfa Hayır nurlu olsun eşittir 33'müş arkadaşlar 4x eşittir ne gelecek 32 O zaman x kaçtır 8'dir Peki hala, teşekkür ederim gerisini ben hesaplarım Demiş ee, Zeynep bu kadar da matematiğimiz var Yani abartma Burcu demiş Yukarıda verilen telefon uygulamasındaki Konuşmaya göre öğrencilere verilen Matematik ödevi ilk olarak hangi sayfadan Başlamaktadır diye soruluyor Şöyle şurası kaçıncı sayfaydı arkadaşlar Bakın az önce söylemişti 28. sayfaydı 28. sayfadan önce 3 kere 8'den 24 sayfa ödev yapmış. Ve yaptığı 25. sayfa 28'miş arkadaşlar. Şimdi 25. sayfa 8 ise ödev kaçıncı sayfadan başlıyor diyor ya. 28'de özür dilerim bakın 3 fazlası. Demek ki ödevin 1. sayfası da 3 fazlası olan 4. sayfadan başlayacak. Ne demişti bize ödev hangi sayfadan başlamaktadır? cevabınız tabii ki 4 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve devam 13. soru. Bir iş yerinde iki çeşit yazıcı bulunmaktadır. Şimdi iki tane yazıcımız varmış arkadaşlar. Şöyle yapalım yaklaştıralım değil mi? Bir iş yerinde iki çeşit yazıcı bulunmaktadır. A yazıcısı dakikada 15 sayfa. A yazıcısı bir dakikada 15 sayfa. Yani 15 sayfa bölü dakika diyebiliriz. B yazıcısı da 20 sayfa çıkarıyormuş dakikada. Pekala bu yazıcılardan aynı anda çıktı almaya başlanarak A yazıcısından 120 sayfa çıktı alındığında B yazıcısının çıkartması gereken daha 180 sayfası olduğu görülüyor. Şimdi aynı anda başlıyorlar zaten. A yazıcısı belli bir anda yani 120 sayfa çıktı aldığında 120 sayfayı e, dakikada 15 sayfa çıkardığı için 8 dakikada alacaktır zaten. A yazıcısı 8 dakika yazdı ya B yazıcısı boş durmuyor. Tabii ki o da 8 dakika boyunca çıktı almaya devam ediyor. Fakat işte tam bu anda, tam bu anda ve tam şu anda arkadaşlarım şöyle gösterelim. B yazıcısının çıkartması gereken 180 sayfası daha varmış. Yani arkadaşlar ne demek bu? Dakikada 20 sayfa çıkarıyorsa 180 sayfası varsa demek ki B yazıcısının daha 9 dakika daha çalışması gerekiyor. 180'i 20'ye böldüm 9 dakika daha çalışması gerekiyor. Bu iki yazıcı çıktı işlemini aynı anda tamamlamış. Yani bu da bu 9 dakika daha çalışacak. Çok güzel be. Hemen bak bulduk gördün mü? Çatırt etti. Bu iki yazıcı çıktı işlemini aynı anda tamamladıklarına göre bu iki yazıcıdan toplam kaç sayfa çıktı alınır? Arkadaşlar 8 çarpı 8 artı 9, 17 dakika çalışıyor ikisi de. 17 dakikada A yazıcısı 15 sayfa artı 17 dakikada B yazıcısı dakikada 20 sayfa ile çalışıyordu. 1 15 kere 17'yi bulacağız yani 225'in üzerine 30 daha ekleyeceğiz o da 255 yapar. 17 kere 20 de bize 340 verir. İkisini toplayacağız 595 sayfa çıktı alır arkadaşlar ikisi toplamda bu süre boyunca dedik ve. 14'e geçtik bir kırtasiye Kalınlığı 1 cm ve 5 cm olan iki farklı kitap satmakta Kırtasiye çalışanı uzunluğu 60 cm olan iki raftan birine Kalınlığı 1 cm olan A tane kitap A tane kitap kalınlıkları birer cm Ve kalınlığı 5 cm olan B tane kitap yerleştirdiğinde Kalınlığı 5 cm olan B tane kitap yerleştiriyor arkadaşlarım Rafta x cm'lik boşluk kalıyor işte bu rafın uzunluğuna yani 60 santimetreye eşit olmak zorunda Güzel cepte Şimdi diğer rafa yine 60 santimetrelik rafa Kalınlığı 5 santimetre olan A tane kitap yerleştiriyor yani 5A Bu sefer kalınlığı 1 santimetre olan B tane kitap yerleştiriyor ve rafta da y santimetrelik boşluk kalıyor. Ve inanır mısınız bu da 60. Neden? Çünkü raf uzunluğu dedik. Aynı raftan bahsediyoruz. Raflarda kalan boşlukların top, uzunlukları toplamı 24'müş arkadaşlar. Şimdi gelin şu ikisini bir toplayalım bir güzelce. Hadi. Bak a artı 5a 6a yapar. 5b ile b'yi topladınız 6b yapar. x artı y eşittir 120 mi yaptı? Bak şimdi sana ne diyeceğim? x artı y ne? Boşlukların toplamı. Kaçmış? 24'müş. Burasında ben 6 parantezinde A artı B diye yazabilir miyim? Yazarım hatta mis gibi de olur. Eşittir 120 dedik. Buradan 6 parantezinde A artı B gençler. 24'ü karşı yatarsanız 96 gelecektir. Ve A artı B dediğimiz ifade de 96'yı 6'ya böleceğiz. Bu da ne gelir arkadaşlar? 16 gelir. A artı B 16'ymış. Bize neyi sormuş? Lan A artı B'yi sormuş zaten. Doğru cevap 16 olacaktı. Ve gençler 15. sorumuzdayız. Yavaş yavaş da sona geldik artık. Demiş ki bize sorumuzda şöyle yapalım. SML'den göremiyorsunuz. Heh. Duru eşit sayıda sorudan oluşan Türkçe matematik ve fizik derslerinin tarama testlerini çözecektir. Bakın Türkçe matematik ve fizik çözüyor. Her birinde eşit miktarda soru var. Duru Türkçe testinde 12, matematik testinde 15 tane soru çözmüş ve fizik testindeki soruların hiçbirini çözmemiştir. Duru daha sonra her 3 tarama testinde kalan sorulardan birer tane soru çözmeyi garantilemek için en az 59 tane soru çözmesi gerektiğini hesaplıyor. Buna göre tarama testlerinin bir tanesinde kaç tane soru vardır? Bak şimdi. Türkçe, matematik ve fizik. Bunların her birinde A tane soru olsun. A tane bunda, A tane bunda, A tane bunda soru var. Şimdi Türkçeden kaç tane soru çözmüş arkadaşlar? Türkçedesinde 12 tane soru çözmüş. Ne kadar sorusu kalır? A eksi 12 tane sorusu kalır. Matematikten 15 tane çözmüş. A eksi 15 tane çözmesi gereken daha soru var. Fizikten hiç çözmediği için daha A tane çözmesi gereken soru vardır arkadaşlar. A eksi 0 da diyebilirsiniz tabii ki. Peki. Daha sonra her 3 tarama testinde kalan sorulardan birer tane çözmeyi garantilemek için en az 59 tane soru çözmesi gerektiğini hesaplıyor. Şimdi garantileme problemlerinde ne yapıyoruz? Çok şanssız olduğumuzu düşünüyoruz. Ve ne kadar soru çözersek çözelim. Hep ilk önce fazla olandan başlıyoruz bitirmeye. Burada fazla olan hangisi? A ve A-12. A-15 en küçüğü. Dolayısıyla toplarsanız bunları 2A-12 tane yani fiziği ve Türkçeyi bitirsin... Daha sonrasında bir tane de matematikten soru çözerse çözmeyi garantiler her bir bölümden bir tane. Ve sevgili arkadaşlar toplamda 59 tane soru çözmesi gerektiğini hesaplamış. Biz 2A-12 artı bir tane çözmesi gerekir dedik. Soru bize 59 demiş o zaman bunlar birbirine eşittir. 2A bakın şurası eksi 11 yapar. Eksi -11 11'i karşı atarsanız 70 gelecektir. A eşittir kaçtır? 35. Tarama testlerinin her bir tanesinde kaç tane sorulardır diye sorulmuş. Ben A tane A tane A tane demiştim. Demek ki cevap neymiş? 35'er tane soru varmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve e, geçtim 16. ve tabii ki son soruma. Son soruyu çözmeden önce lütfen arkadaşlarım bu beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz derecede mutlu ediyor. Ve şevke getiriyor. O gün 3 tane video çekebiliyorsam o gün 5 tane video çekmeye çalışıyorum. 4 tane çekiyorsam 6 tane çekmeye çalışıyorum. Yani o beğeniler ve abone sayısı inanılmaz derecede motive ediyor insanı kanal abone olup bu videoyu da hemen şöyle videoyu aşağıya kaydırıp beğen tuşuna basarsanız bu sizi yormayacaktır ama beni çok mutlu edecektir. Çok sevinirim arkadaşlar diyelim ve 16. sorumuza devam edelim. Demiş ki bir bakkalın kasasında bir miktar para vardır. Bakkalın yaptığı alışveriş sonucunda her gün kasasında bulunan para miktarı kadar kasasına para girişi olurken ihtiyaçlarını karşılamak için her gün kasadan 200 lira tırtıklıyor arkadaşlar. Üçüncü günün sonunda aynı işlemler sonucu bakkalın kasasında hiç para kalmadı. Aha dördüncü gün batacak bu adam. İlk gün kasada kaç lira para vardır? Şimdi ilk gün kasada A lira para olsun. Tamam. Ve her gün ne kadar kazanıyordu? Kasasındaki para kadar para kazanıyordu. Yani birinci gün arkadaşlarım kasasındaki para kadar para kazandığı için kasada 2 A lira olur. Ama gün sonunda 200 lira harcadığını düşünürsek 2 A eksi 200 kalır kasada. İkinci gün... Bu kadar kasadan olan miktar kadar para kazanacak. Yani 4A-400 2A-200 kadar para kazandı. 2A-200 de kasada para vardı. Toplam ikinci günün sonunda bu kadar parası var ama 200 lira daha harcayacak. Dolayısıyla 4A-600 lira para kalacak kasada. Üçüncü günde sevgili arkadaşlarım yine aynı kasada olan para kadar para kazanacak. Yani bunun kadar para kazanırsa eklerseniz üzerine 8A-1200 lira parası vardır ama üçüncü günün sonunda da yine 200 lira daha harcayacak. 8A 2'si 1400 lira parası olacak. Ve ne demiş bize? Her gün kasadan 200 lira paralı. 3 Üçüncü günün sonunda aynı işlemler sonucu bakkalın kasasına hiç para kalmamış. Kasada kalan paraya biz bu dedik ya. Heh işte o sıfırmış. Tamam. Şimdi siz tabi görmediniz sıfırı ama o sıfırmış. Tamam mı? Şöyle yapayım ben size hemen göstereyim. bak. Hop hop tamam. 8A 2'si 1400'ü sıfır eşit olduğunu gördük. O zaman arkadaşlar 8A tabii ki 1400'dür. Buradan da a'yı bulacağız şimdi biz. Ee, her iki tarafı ya da a eşittir. 1400 bölü 8 diyelim ya. Şöyle yaparsak sıkıntı olmaz. Şimdi 4'e bölelim arkadaşlar. Ee, bakalım 400. Aslına bakarsanız 8'e tam bölünüyor ya. 8'e bölünür. Yani 400 bölünüyor çünkü. Pekala. 14'ün içerisinde 8 bir defa. Kalan 6. 60'ın içerisinde 8. 7 defa. 7 kere 8 56. Kalan 4. 40'ın içerisinde 5. Demek ki birinci günün. Yani başlangıçta. Kasasında bu adamın 175 lira para vardır diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız da bu olacak. Evet. Şimdi şöyle sayfalarımıza uzaktan da şöyle bakalım arkadaşlar. Valla mis gibi çalışma sayfaları oldu. Bunların hepsi sizin sizin için arkadaşlar. Başka kimse için değil. Yani ben burada egoları bu tatmin etmek için matematik anlatmıyorum. Ee, sizin için matematik anlatıyorum. Ve hani gerçekten sesim 100 binlere ulaşıyor ya. Bu çok mutluluk verici bir duygu. Ee, daha da fazla kişilere ulaşmak için. Az önce de söylediğim gibi lütfen YouTube'un algoritması böyle çalışıyor. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Ee, artık sonraki kısmında e, sizlerle görüşeceğiz. Sonraki problemde, problem kısmında sizlerle görüşeceğiz. O videolarda da arkadaşlarım yine hem biraz konudan bahsedeceğiz. Hem de sorularımızı çözeceğiz. Yine 15'er 15 16'lar tane soru çözeceğiz. Sonraki videolarda o halde görüşürüz. Sözleştik anlaştık mı? anlaştık anlaştık hadi bakalım sonraki videolarda görüşürüz sizleri çok seviyorum hoşça kalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın